Şimdi gelelim, bak burada bir semizotu var. Ya Rabbi sen ne büyüksün! Şimdi bu semizotu, yani bir tesadüf, vaka tesadüf diye bir şey yok. Yani her şeyin bir vakti zamanı var. O zaman gelmedikçe onu görmeniz imkansız. Yaşlı bir e, insan, 95-96 yaşlarında, oğlu her hafta geliyor. Hocam işte annemin mesanesinde bir tümör çıktı ve bu kanama yapıyor. Doktorlar işte içeriye giriyorlar, sıyırdılar filan. Fakat bu kanamayı durduramıyoruz. Yani durduramıyoruz da yanlış da yani haftada birkaç defa kanama oluyor. Her defasında doktora gidiliyor filan. Ne yapacaksınız? İşte burada özellikle idrar yolları, tümöral Kanamalarınız var ise bu taze semizotu. Böyle bir nimet.